Evet şimdi ben görüyorsunuz fundraiser diye bir şey çıkıyor bu yayınlarda. Bu yayına destek veren herkes de. O ortak bir havuz bütün YouTube kanallarının ortak desteğiyle toplanan bir bağış. Fakat çok haklı olarak sormalısınız sorgulamalısınız. Bu bağışlar ne şekilde nereye gidiyor ve nerelere aktarılacak bütün süreç nasıl işleyecek nasıl bir şeffaflıktan geçecek. Bütün bunlar konusunda fikir vermesi, bize bilgi vermesi için ben şimdi e, Turkish Philanthropy Funds adlı bu Nanciyo'dan e, onun yöneticisi olan Şenay Hanım'ı e, davet ettim. Sağolsun bizi kırmayın.